Evet arkadaşlar şu anda Edremit'teyiz. Edremit Burhaniye'deyiz arkadaşlar. Edremit'ten Burhaniye'ye başladık. Burhaniye çarşı merkezdeyiz. Yavaşça buranda diye bakın yazıyor. Yavaşça buranda mafsallı körüklü tente diyor arkadaşlar. Yavaşça buranda salıncak ve sandalye minderleri diye de yazmış. Mafsallı tente, körüklü tente, raylı tente, şeffaf kaplama, traktör brandaları, tekne brandaları, imaret ve tamir işleri diye yazmış firma ismi yazıyor. Kişilerin isimleri de yazıyor arkadaşlar. Ben şimdi size söyleyeceğim. Samet Yavaşça, Hüseyin Yavaşça diye isimleri yazıyor bakın. İki kişi çalışıyorlar. 0538 932 7155 0530 519 69 64. Branda, Tente, Çadır yapılıyor arkadaşlar. Bakın Yavaşça Branda diye şurada bir dubası var. Görüyorsunuz. Burada branda, tente çadır, imalat, montaj, satış, kişiye özel burada istediğiniz ölçülerde, ebatlarda, kamyon çatırı, mafsallı, körüklü tente, bunların hepsi yapılıyor. Tır brandası, kamyon brandası, sebze meyve pazarlar için branda, onlar yapılıyor arkadaşlar. Zaten bakın arkadaşlar çalışıyorlar, makinelerin seslerini duyuyorsunuz. Edremit'ten Burhani'ye geldik. Burhaniye çarşı merkezdeyiz şu anda. Bakın şurada görüyorsunuz, yavaşça branda diye bir tane örnek tente yapmışlar. Bakın karşıda da var. Gördüğünüz gibi minderler de var, minder imalatı da var arkadaşlar. Bakın örnekleri var. Zaten bir tane müşteri var burada bakın. Kendisi e, pazar çadırı brandası yaptırıyor. Gördüğünüz gibi renginde görüyorsunuz. Her renk var. Hemen abiler çalışıyorlar. Arkalarında görüyorsunuz desenler görüyorsunuz arkadaşlar. Modeller var, renkler var. İstediğiniz modelde veya desende imalat yapılıyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ tarafa doğru dönüyorum. Bakın arkadaşlar, burada da arkadaşımız çalışıyor. Yine bir müşterinin imalatını yapıyor. Hemen arkasında da bakın, renk renk desen desen. Gördüğünüz gibi çeşitler var. Kredi kartı geçerli mi sizde? Kredi kartı yoktu mu? Normal elden. Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın renkleri görüyorsunuz. Arkadaşımızın yanına yaklaşalım. Bakın makinenin sesini zaten duyuyorsunuzdur. Birader kolay gelsin. Sen müşterisin galiba. Bu evet, şey imalatını yaptırıyorsun. Bu, pazar şey mi? Evet abi pazar. pazar. Brandası, brandası mı? Mi? Evet brandası. Yağmurlarda. Yağmurda falan aynı. evet. Görüyorsunuz arkadaşımız çalışıyor. Evet geniş açıdan gösteriyorum tekrar size. Telefon numarasını söyledim arkadaşlar. Cep telefonları. Zaten iki kardeş çalışıyorlar. Soy isimleri aynı yavaşça. Zaten firma ismi de yavaşça branda. Tente çadır. Bunları yapıyor. Fiyatları uygun. Biz iki tane tente yaptırdık buraya. Hem evimize hem işlerimize. Gerekli yardımı gösteriyor arkadaşlar. Bir de iyi çalışıyorlar. İşçilikleri güzel. Bayağı sağlam malzemelerle çalışıyorlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Eğer Edremit Burhaniye Körfez'deyseniz değilseniz buraya mutlaka gelin. Fiyat alın arkadaşlar. Arkadaşlarla tanışın. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.